diyoruz. Bir haber durağımız var. Heykeller, panoramik resimler, kompozisyonlar ve yazıtlar. İskitlerden cumhuriyete Türk milletinin hikayesi. Ankara Etim Türk Tarih Müzesi'nde hayat buluyor sayın seyirciler. Şimdi bu özel müzeye götüreceğiz sizleri. TARET tar Haber muhabiri Ahmet Rüşvanlı karşımızda. Evet iyi pazarlar Ahmet. Gerçekten çok değerli bir müze Etim Ankara'da. O noktadasın. Çok değerli bir konuğun var Etim Belediye Başkanı Enver Demirel birliktesin. Sözü hemen sana ve konuğuna bırakıyoruz. Bu kıymetli müze ile ilgili bilgileri almak üzere. Evet şöyle başlayabiliriz. Kültür, kültür ve turizm için oldukça önemli bir noktayız. Bulunduğumuz mekan bizi tarihte bir yolculuğa davet ediyor. Turizmin özellikle 12 ayağı yayılmasından bahsederdik. işte o amaç içinde oldukça önemli bir nokta burası. Toplamda 56 bin metrekare açık alanıyla bu park çeşitli heykelleri tarihte Dev Park'ta Ergenekon'dan Cumhuriyet'e günümüze kadar Türk tarihi heykelleri ve rölleflerle anlatılıyor. Şimdi bulunduğumuz parkta neler var isterseniz onu kısaca söyleyeyim sonra başkanımıza döneceğim. 17 Türk devletini temsil eden heykeller, Cumhuriyet dönemi heykelleri, Cumhuriyet düşünürleri ve devlet adamı heykelleri, bir panoramik resimlere geçecek olursak Ergenekon Destanı, Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Kurtuluş Savaşı temalı dev panoramik resimler de burada bulunuyor. Göktürk Rölyefi, Kurtuluş Savaşı Rölyefi de parkın içinde yer alıyor diyelim. Hemen şimdi bu projenin mimarlarından baştaki isimden alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş burada bu parkta neler var şu an onu bir söyleyin. Bu parkta tarih var kültür var, sanat var. Türk tarihinin, binlerce yıllık tarihin başlangıcından bugüne kadar Cumhuriyet kuruluşuna kadar e, tarihe damga vurmuş kahramanlarımız ve tarihin belirli dönemlerinde hem Türk tarihine hem dünya tarihinin belirli dönemlerinde e, yer edinmiş olayların kompozisyonları var. Mesela bir İstanbul'un fethi, mesela bir Kurtuluş Savaşı, mesela bir Çanakkale e, destanı. Dolayısıyla burada e, bir kültür hazinesi, bir tarihin başlangıcından bugüne kadar canlandırılması ve bunun özellikle de gençlerimize ve çocuklarımıza öğretilmesi amacıyla yapılmış güzel bir müze ve parktayız. Bu gerçekten üç yılı aşkın bir çalışmanın eseri ve tabii ki başında bilim kurulu var. Tarihçilerimiz, hocalarımız var, heykel tıraşlar var. Şöyle Sarık. arada keseyim hemen izleyicilerimize şunu aktaralım. Burası hem kapalı hem açık alandan oluşuyor. Tabii, tabii. Onu söyleyelim ama e, özellikle altını çizelim. Bugün açılacak burası. Saat kaçta açılacak? Gelmek isteyenler neler yapabilir? Tabii burası 6000 bin metre kare kapalı alan var. Kalan kısmı açık önümüze. Burası bugün akşam saat e, 17'de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bey'in katılımıyla inşallah e, hizmete açılacak. Ve bundan sonra tüm Ankara'ların başta olmak üzere Türkiye'deki bütün okullarımız, üniversitelerimizin ve vatandaşlarımızın ziyaretini yoğun olarak alacağı bir mekan olacaktır burası. Sayın Başkan bir de eğitim yönü var. Ondan bahsedelim isterseniz çocuklar ve gençler için de bir eğitim yuvası olarak burası kullanılacak değil mi? Tabii burada 40 bin adetlik büyük bir kütüphane, 650 kapasiteli büyük bir konferans salonu, eğitim salonu, sergi salonu burada kullanılacak bu te, e, müzenin içerisinde inşa edildi. Burası tabii ki özellikle de bu alanda eğitim gören üniversite çocuklarımızın e, ve tarih bilincini geliştirmek isteyen e, her vatandaşımızın e, aradığında ne aradığında bulabileceği bir e, eğitim merkezi konumuna da dönüşecektir. Evet peki hedefler var 3 yıllık bir süreç 3 yıllık sürecin ardından e, umuyoruz ki burası dolsun taşsın e, hedefimiz ne? Ne hedef yiyerek yola çıktık? Tabii e, burada hedef e, olarak tarihimize hizmet. Öncelikle budur. Yani kastımız budur. Tarihimizi sahiplenmek, bizi bizeden değerlerin etrafında buluşup, kaynaşıp geleceğe emin adımlarla yürüyebilmektir. Biz eğer kendimizi tanımaz, kendimizi bilmez, çocuklarımızı dünümüzü öğretmez isek gerçekten gelecekte onlardan fazla bir şey bekleyemiyoruz. Onun için bizim geçmişimiz binlerce yıllık medeniyeti olan büyük bir medeniyet. Dolayısıyla bu medeniyeti burada yaşanması, yaşatılması, anlatılması ve bu medeniyet ...dünyaya tanıtırması amacıyla inşa edilmiştir burası ve böylece de bu medeniyeti anlayan ve öğrenen çocuklarımız gerçekten güçlü bir Türkiye'yi inşa edecektir. Büyük önder Atatürk e, güzel bir söz söylemiştir. Türk çocukları e, tarihini öğrendikçe gelecekte daha güzel işler yapacaktır diye. Onun için biz de bu sözden hareketle evet çocuklarımıza tarihimizi, kültürümüzü, sanatımızı, e, bizi bize eden değerlerimizi iyi öğretmek istiyoruz. Peki. Bu amaçla inşa edilmiştir. Hayırlı olsun. Bugün. Herkes bekliyoruz açılışı. Peki onu ben de şöyle toparlamak istiyorum. Neredeyiz? Ankara'dayız, Etimeskut'tayız dedik. Özel bir park ve arkasında müzesi de var tabii ki. Burayı görmek isterseniz, tarihte bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Türk tarihini görmek isterseniz, bugün yani 17'den sonra burası her an kaça kadar ziyaret edilebilecek? Ona kadar. Saat 10'a kadar 17 açılış olacak. Saat 10'a kadar ziyaret edebilecek. Bundan sonra hafta içi günlerde de gerek öğrenciler, gerek insanlar, turistler buraya gelerek ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. Evet Ahmet Rışvan'ı ve konuğu Sayın Enver Demirer'e teşekkür ediyoruz. Türk Tarih Müzesi bugün Ankara'da açılıyor. Devam edelim.